Selam herkese. Ben Roygo. Merhaba kişiler. Mik mikrofon satın aldım. Bugün sizlerle Bed var, Sky var ya da Guild Battle oynayacağız. Ama üçünü oynayacak mıyız bilmiyorum. Ama birini oynayacağız. Nasılsınız? iyi misiniz? İn teşekkür ederim. Dur şimdi Geldim ekran? Dur. Lan gelmedi mi? Dur. niye gelmedi bir daha deneyelim bak görüyorsunuz ekran geldi şöyle heh tamam geldi bunu değil hemen şifremi gireyim şunu şuradan büyütelim şifremi gireyim hemen umarım sesim iyi geliyordur şöyle yapmak ya tamam. durun bir saniye onun bir şunu ayarlayamadım. Heh. Evet, inşallah. Tam geliyor mu? Geliyormuş. Şunu gençler küçültelim. İyi görmeniz açısından. Tamam. Şimdi buradan nereye, neye girelim? Şimdi ilk önce neye girelim? Bed varsa girelim belki. Tabii ki arkadaşlar makro'muzu açmayı unutmayalım hemen makro'muzu açalım makro makrosuz oyun olmaz arkadaşlar buradan makro'yu açıyorsun tamam mı siz görmüyorsunuz tabi ki de çünkü pencere yakalama buradan dört kişi izleyelim Dosti görüyorsun GPS işler Ama makro tespit etti Dur ay alıcam Çok az yapmışız dur Çok az yapmışız ne ya evet çok az yapmışız doğru Biraz IQ mi yetmiyor, dur Bana sesi söyle Hadi hadi Hadi bir saniye lan. Şuna... Tabi banlanmıştık. En son ben ana avra sörmüştüm. Bir tane adam var. Bed varsa lozuk yapıyordu. Ben ana avra söyledim. Çok düzgün bir adamım. Direkt söylerim ben aga. Şey yedi tane altın topladım. Direkt bir demir kul çalalım. Oradan da Bir bedi koruyayım Ya da onlar korur İşte eğer korumadılarsa ben koruyayım Oradan da orta işte şu alalım Ama ilk önce demir kılıç lazım Her zaman arkadaşlar Tedbir önemli tedbir Ama eğer like atmazsanız Tedbir olmaz Anladınız mı Ya tamam barlas konuş kisi ya dur. Uşak yetim, ne diyorsun lan? Dur. Şunu atalım. Alan lan lan dur millet 5. alıyor dur. Arkadaşlar barlasın Arkadaşlar siz için özür dilerim. Makromuzu açtık. Sağ tık ve sol üstü on beş şey, Giden... O sağa nasıl yapacağım ben ya? Ha bu sağ mı? Dur. Ordu clicker. Burda face clicker. Face falan anlamadım. Benimki sadece solu destekliyor araba. Atlıyorum. Hadi Haydi laylay dala. Ben ölüyorum. <gülüyor> ya oğlum alma ne gibi emniyetçiymişler ya. Bu da şey işte yani. oksijen yapardım. <gülüyor> Dur şunu alayım bari. Ya bir tane ne oldu? dur diye dedim. Tamam. Vay, yallos, vay yallos. Kusura bakma konuşur işte. şey ya, ben bak oğlum. Çekiyor, no. al bak bizde var al aha yeşil mi oluyor no? lan önceliğimiz bad bad sonra kılıç falan filan Ama önceliğimiz bad yemez yemez böyle şşşş siz hala Adam beni kırıyor. Üstüne atacak mısın ha? Zekalı Olumsun Ay, aykır mı yok lan? Aykırsuz Ama ama ama ama tut ben gelip heh, tamam Şunu da al sen, senin olsun Şuna <gülüyor> bak belşeyimi veriyorum Bir de olsun hangi eee Zümrütüm de gitti ya ne güzel Sir yapışattım <gülüyor> Dur, alalım. Hemen ortaya koşalım. Ee, ne yapsam? <gülüyor> Neyse Şu video ne yapayım biliyor musun? Sandığa koyayım. Çünkü sandığa koyun Önce bir şey yaparız. Alırız yani. 123 23 tane var zaten. Gereksiz. Şu kırmızıların bedini kıralım eğer bedi kırmamışsa. bak berro <tık> Yeni salak Hop aleyna Aleyna ölmü ölmü ölmü ölmü öğeler aga kılıçlarının bunun demir unutmadan ama şey keskin kılıç anam adalım bak konuşmaya bakarsın sakın öldü salak ay ölmemiş mi ya ama yaptın yani yer lozuk aga bak ne güzel samimi misafir oluyorduk ya Güzel misafir oluyorduk ya Gel gel Gel bir iş görüşmesi yapalım sana. Lan öyle zaman ısıtayım dur Biraz evet mağluluk yaptım ben de farkındayım Siz kaç kişisiniz anasını satayım? bilirin bedeni kırmak lazım. Kimlerin yaptı? Kırmızı mı? Aha. Gel gel seni bir konuşalım kankam. Tam öldüm lan ya adam. Ne bu ne la neden lan ofise? Şundan dolayı. Lan değil ya diş. habt yep. 80 kilo olduğunu biliyorum, nelerle kalan? domik domik parmaklarım var kesin süs lütfen ne alakalı lan <gülüyor> sapıklar kapat kapat kapat işte benim dediğimi merdiven alırsak bekle merdiven Ee, bir bundan alalım. Bir tane de alalım. Şunu at. Şunu at. Lan benim olsun. Şunu Şunu at. Benim, o benim, o benim O benim, he. Anaaam, o nasıl gelmeyi becermiş. Keşke iki kat yapsay bir kat. Bu yeşillerin keşke...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 Kardeş, beni sinirlendirme ha. Pardon biraz sesinizi sar ses değil ya kulakları sar yapmış orada dedim. Evet. Arkadaşlar artık sky varsa geçelim. Bir <Gülüyor> yapmayacağım. Bir sky varsa gideceğim o kadar. Özürler. E Skype Ya Skype varsa iyi ya lobi mi? Hmm. <Gülüyor> Skype varmış. <Gülüyor> e bu ne o zaman? <Gülüyor> ben ne indirdim ki bunu? Neyse beyler. Bak girelim. Bak röketin. Umarım sesim iyi geliyordur bu arada. Fazla ya da az yani normal gelsin o yeter. Kafes açıldı. Yumurtayı ne yapacağız? Artık? Lan aman. Aman oh çık yerci ama onda daha cücük gibi açık gibi. Oğlum baksan zaten hiç vuramadım bile. Dur. <gülüyor> pardon, pardon arkadaşlar, pardon. Araları gidebilir. Ondan. Siz çok fazla dinlememeniz cecağılır. Hadi hadi hadi başla artık hadi başla başla başla başla hadi bekliyorum. Abi, On. Dokuz. İndirin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mi? Oo ya. Yeah. Büyüktür indirincesi ha. Şşş. Şuradan bir hani, drop giriyor bazen. Altı... Altı yirmi beş. Mantıken taş kış daha fazla Vuruyor. Bir tek bir de buna. <gülüyor> Arkadaşlar videoyu kapatıyorum adam bok gibi oynadım umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz zaman olup like atmayı unutmayın görüşürüz derim bye bye. <Gülüyor>